Şimdi şu oyuna bir göz atalım. Emre, Burcu'ya bir odaya gitmesini söyler. Oda boş, sadece birkaç kilit, boş bir kutu ve bir deste iskambil kağıdı var. Emre, Burcu'dan bir kart seçmesini ve bunu elinden geldiğince iyi saklamasını ister. Kurallar çok basit. Burcu çıkarken odadaki hiçbir şeyi yanına alamaz. Bütün kilitler ve kartlar odada kalmalıdır. Kutuya da sadece bir kart kilitleyebilir. Eğer hangi kartı seçtiğini emre bulamazsa, Burcu oyunu kazanır. Burcu kilitleri daha önce hiç görmemiştir. Peki, en doğru strateji nedir? Burcu karo altılısını seçer ve kutuya atar. Önce farklı kilitleri gözden geçirir. Belki anahtarlı kilitlerden birini kullanmalıdır. Ama o zaman da Emre anahtarla açar. Öyleyse şifreli kiliti kullanmalı. Böylelikle emre kutuyu açamaz. Ama bu sefer de başka bir sorun var. Masada kalan kartlara bakarak hangi kartın eksik olduğu bulunabilir. O yüzden kilitler hiçbir işe yaramaz. Burcu kartını desteden ayırmamalı. Kartını desteye geri koyar. Kartının yerini hatırlayamadığı için desteği karıştırır. Desteği karıştırmak, en etkili kilittir. Çünkü tercihinin ne olduğunun anlaşılmasını önler. Şu an o destedeki herhangi bir kart onun seçtiği kart olabilir. Desteği gönül rahatlığıyla açıkta bırakabilir. Ve burcu oyunu kazanır. Çünkü hiçbir ipucu bırakmadığından, Emre'nin tahmin etmekten başka çaresi yoktur. Daha da önemlisi, Emre'nin elinde çok büyük bir bilgisayar gücü olsaydı bile, yine de tahmin etmekten başka çaresi olmazdı. İşte bu yüzden buna muhteşem gizlilik diyoruz. 1 Eylül 1945'te 29 yaşındaki Claude Shannon bu konuda önemli bir makale yayımladı. Shannon bu makalede tek kullanımlık şeridin neden ve nasıl bu kadar güvenli olduğunu matematiksel olarak ispatladı. Shannon şifrelemeye şu şekilde bakıyor. Ali, Burcu'ya 20 harflik bir mesaj yazar. Bu, mesaj kulesinden bir sayfayı seçmeye benzer. Bu kuleyi 20 harfle yazılabilecek bütün mesajlar gibi düşünün. 20 harfli her mesaj bu kulenin bir sayfasıdır. Sonra Ali, ortak anahtar yaratmak için 1 ile 29 arasındaki sayılardan bir dizi oluşturur. Anahtar kulesi, bu sayıların rastgele dizilişlerinden oluşan kuledir. Bir anahtar üretmek, bu kulenin sayfalarından birini rastgele seçmek gibidir. Sayı dizisini, mesajı şifrelemek için kullandıktan sonra, ortaya şifreli bir mesaj çıkar. Şifreli mesaj kulesi, oluşturulabilecek bütün muhtemel şifrelerin bütünüdür. Ali bir şifre seçtiğinde, bu kuledeki kağıtlardan birini seçmiş olur. Fark ettiyseniz, mesaj kulesi anahtar kulesine, o da şifreli mesaj kulesine eşittir. Eğer biri şifreli metne ulaşsa bile, o şifre mesaj kulesindeki herhangi bir mesaja ait olabilir. Hiçbir bilgisayar gücü, emrenin doğru mesajı bulmasına yardım edemez. Fakat, tek kullanımlık şeridin büyük bir sorunu var. Şifrenin önceden paylaşılması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için gizlilik yerine sahte rastlantısallık kavramı üzerinde duruldu.